Dünyada bazen güzel şeyler oluyor, bazen kötü şeyler oluyor ama her şey nötralize oluyor arkadaşlar. Her kötü şeyin arkasında mutlaka iyi ve güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hayat, hayatta bunlar olması gerekiyor. Mesela, mesela Dino gelip benim üstüme sıçmasa bu tişört bu kazak kirlenmeyecek. E kazak kirlenmeyince çamaşır makinesi çalışmayacak. Çamaşır makinesi çalışmayınca çamaşır makinesi arza yapmayacak, tamircisi gelmeyecek. Ondan sonra elektrik faturası gelmeyecek. Elektrik faturası gelmeyince elektrik işi yapan işçiler para kazanamayacak. Her şey dünyada bir döngüye bağlı arkadaşlar. Yani bu döngü ayak uydurmamız gerekiyor. Bunu böyle daha da uzatabilirsiniz ama uzatmak istediğiniz yere kadar Cıvı çıkar Her neyse Selamlar millet Ne haber Nasıl gidiyor hayat Yatanlara iyi yatmalar Gezenlere iyi gezmeler Çalışanlara enişte Benim gibi Böyle video yapmaya çalışanlara da Video izleyenlere de iyi videolar Ben Orhan Tümerkan A bu da onu ne yapıyorsun? Dino Bugün Çok güzel bir video var karşımızda Başlıktan da anladığınız gibi farklı hayvanların farklı hayvanlara annelik yaptığını göstereceğim. Çok acayip şeylere şahit olacaksınız. Bu şey gibi benim Dino'ya annelik ve babalık yapmam gibi. Çünkü arkadaşlar Dino böyle yumurtadan çıktı bu kadarcıktı. Yani yumurtadan bile çıkmamıştı. Ben yumurtayı almıştım bunun. Yumurtasını kuluçka makinesine koydum. Kuluçka makinesinden çıktı. Çıktıktan sonra elimle onu ile besledim. Bak bu kadarcıktı Dino. Ondan sonra büyüdü büyüdü büyüdü. Aa böyle... Fırlama oldu <gülüyor> Gel gel gel kuzum benim gel bak Diyorlar papağanını nasıl eğittin diye Arkadaşlar eğitim yok Burada bak bak bak abisini seviyor gördüğünüz gibi Annelik ve babalık içgüdüsü Yani onu dur lan sakin ol ponçikleştirme İçinden gelen bir üç güdü. Ben bunu elimle beslediğim için mesela ben bunu başka birine versem. Bu dino orada sevgi şefkatinden dolayı o aradığı şefkati bulamadığından dolayı ölecek. Yemek yemeyecek. Strese girecek. Ya tüy olacak. Eninde sonunda kaçınılmaz ölüm olacak. Çünkü bu sevgiye dayalı yaşıyor. Her sabah çığlık atıyor. Sokağa çıkmak için dışarı çıkmak için. Her sabah bizimle kahvaltı yapıyor. Almadık mı yırtıyor ortalığı. Ulan komşular gelecek diye alıyorum yanıma. Bu videoda da onlar var arkadaşlar. Şimdi o zaman gelin hep birlikte. Durun durun sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını söylemeden önce o videonun sonunda söyleyeceğim. Kanalıma en son abone olan özel üyeler var. Onları hemen söylemek istiyorum. Berkcan Stucu Sevgi Pıtırcı almış. Berro, Tugay Gök Ailesi Koruyucu almış. Witcher Otter TT ise Sevgi Pıtırcı almış arkadaşlar. Bunlara ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. Videonun sonunda kanalıma en en son abone olup video like atıp ve yorum atan isimler var. Öyleyse gelin hep birlikte videoya geçelim. Videoya, videoya, videoya. Aman Rabbi. Videoya. Çiftlik evinin en sevilen hayvanlarından biri olan Katjinga isimli dişi bir av köpeği, sahibinin ve çevre halkının takdirini kazanmış durumda. Katjinga'nın insanların yüreğine dokunan öyle bir özelliği var ki, günümüzde çoğu annede böyle bir özellik yok maalesef. Katjinga'nın sahipleri 54 yaşındaki Roland ve eşi Edith ile Almanya'da güzel bir çiftlikte yaşıyor. Yine sıradan bir günün akşamı Roland'ın tahıllarını yemeye gelen domuzlar, tahılların birazını yedikten sonra domuzlardan bir tanesi 7 tane kadar yavru yapıp orada bırakmış. Bırakıp kaçmasının sebebi de o bölgede yaşayan aşırı yüksek tilki popülasyonu olarak biliniyor. Çünkü yavruların 6 tanesi öldürülmüş haldeymiş. Ve ölü yavruların altında bu minik yeni doğmuş bebeği gizlemiş halde görünce Roland hemen yavru yaban domuzunu alıp çiftliğe getirdi. Eşiyle birlikte ona ineklerden sağdığı sütle beslemeye çalıştı ama nafile. Biberonlar büyük geliyordu ve sütü içemiyordu. Domuz yavrusunun karnını zorlanada olsa doyurdular ve sıcak ortamda durması için örtüyle sarıp kenara koydular. Roland'ın eşi Edith'in aklına garip bir şey gelmişti. Yavruları yeni sütten kesilen köpeklerinin yavrularını eşe dosta sattıkları ve köpeği Katjinga'nın yavrusuz kaldığı için sütünün fazla olacağını düşündü. Emebilmesi de rahat olacaktı çünkü köpeğin meme kısımları ufaktı ve domuzunkine de benzerdi. Edith şansını denemek için ufak yaban domuzunu köpekleri Katjinga'nın yanına götürdü ve ufak yaban domuzunu altına bıraktı ve oldukça şaşırtıcı bir şey olmuştu. Katjinga bir anda bebek domuzu sahiplendi. Onu güzelcene yalayarak memesini emmesi için yardımcı oldu. Sahibi Edith bu yaşanan olay konusunda şaşkınlığını gizleyemedi. Bu görüntüleri haber sitelerine ve birçok internet medya platformuna yaydı. Kısa sürede bu köpek ve domuz oldukça popüler bir hale geldi. Şimdilerde ikisi de memnun ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Soğuktan ve tilkilerin gazabından ölmek üzere kurtarılan domuz ve bir yandan da yavrularının başka bir yere gitmesinden dolayı üzülen anne bir köpek. İkisi de aradığı şefkati birbirlerinden buldular. Çoğu insan kendi bebeklerine bile bakmayıp sokağa atarken o insanların bu konuyu duyup fez alması ve iyi bir ders alması gerekiyor. birbirinden bağımsız hayvan. Biri domuz, biri ise köpek. Hem de av köpeği. Bu domuzları avlayan bir köpek. Ve bunları avladıktan sonra ise sahibinin verdiği eti yiyen bir köpek. Yani burada öyle bir anneliğe şahit oluyorsunuz ki düşmanının yavrusunu bile bakabilecek kadar iç sahip. Düşünün. siz o köpeğin yerinde olsaydınız ne yapabilirdiniz? Devamlı itini yediğiniz hayvanın yavrusuna annelik yapar mıydınız? Anneleri tarafından reddedilen iki leopar yavrusu, Tacey isimli köpek tarafından sahiplenildi. İki leopar yavrusunu emziren köpeğin görüntüleri sosyal medyada viral hale geldi. Sahip dayakın Siberian Times'dan aktardığına göre, hayvanat bahçesinde bulunan leoporun reddettiği iki yavruyu, neyse ki Tacey günü kurtarmak için oradaydı ve vekil bir anne olarak rolünü çok iyi bir şekilde kabul etti. Tacey isimli köpek tarafından ufaklıklar emziriliyor. Yakın bir zamanda doğum yapan Tessin'in emzirdiği yavrulardan birinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken diğer yavrunun doğuştan kalp ve akciğer rahatsızlığı olduğu açıklandı. Eira leopera cinsinden olan yavruların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Hayvanat bahçesinde veteriner olan Viktor Afganov, kendimiz beslemeye başladığımızda bunun çok zor olduğunu ve hiçbir şeyin anne sütünün yerini alamayacağını fark ettik. Ne yapay karışımlar ne de herhangi bir şey. Bu küçük Leopor'un yanı sıra 4 yavruya sahip bir dişi Golden Rottweiler'ı bulduk. Ancak Leopor'un kendisine aitmiş gibi davranıyor. 3 haftadır onu besliyor ve ilerleme çok iyi. Golden köpekleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünyada en çok cana yakın köpeklerden bir tanesi ve oyuncu. Evet bunların da öyle mükemmel bir annelik içgüdüsü, annelik şefkati var ki içlerinde. Kendi ırkından olmayan ve vahşi bir hayvan olan leoparlara annelik yapıyor ve onları besleyip onları büyütüyor. Hayvanlarda mantık yok. Onlar sadece içinden geldiği gibi yaşıyor. Avustralya kendisine has doğasıyla son derece heyecan verici bir kıta. Vahşi yaşam ve modern dünya o kadar içi çeki, orada yaşayanların can sıkıntısı çekme olasılığı epey düşük. Çünkü Avustralya'da her an enteresan bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Örneğin köpeğinizin sırtına çıkıp evinize gelen yavru bir koalayla Kerry Mekkon, Golden Rottweiler cinsi köpeği Ayşe'nin eve ilginç bir şeyle geldiğini görünce. Durumun komik görünüşü karşısında ne yapacağını şaşırdı. Anlattığına göre masum ve dünya tatlısı köpeğinin bakışlarından onun da ne yapacağını bilmediği anlaşılıyor. Kiri sabah ergen saatlerde eşinin kendisine seslenip yanına çağırdığını anlatıyor. İlk önce olup biteni anlamayan Kiri köpeği Ayşe'nin sırtında yavru bir koala ile beklediğini fark etti. Tam olarak nasıl bu duruma geldikleri bilinmese de muhtemelen bu sevimli yavru bir şekilde annesinden ayrı düşmüş ve yolunu ararken köpek Ayşe'yi görmüştü. Gördüğü gibi de yumuşak ve sıcak gövdesine sarılıp kendisini korumaya almıştı. İyi ki de öyle yapmıştı yoksa bir yırtıcıya av olması içten bile değildi. Köpek Ayşe'nin hayatını kurtardığı yavru koala yetkililere teslim edildi ve hazır olunca duaya bırakılacak. Annelik içgüdüleri muazzam, bu hayvanların yaptığını çoğu insan yapamaz. Ama bazen onların bizden değil de bizlerin o sessiz konuşamayan hayvanlardan ders alması gerekiyor. Belki dünyanın en masum hayvanlarından bir tanesi koala. Ama en masumu bu. Kendi poposuna değinze kuş. <gülüyor> evet, Avustralya yangınlarında bayağı bir koala öldü. Birçok yanlış yaşandı, birçok doğru yaşandı. Ama Avustralya yangınlarından kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Avustralya yangınlarında birçok deve öldürülmek zorunda kaldı. E böyle bir kanı vardı arkadaşlar. Develeri boşu boşuna neden öldürüyorlar diye. Develerin öldürülme nedeni aslında bu koaloların neslinin tükenmemesiydi. Çünkü dünyada bir tek Avustralya ormanlarında yaşıyor bu koalo. Ve kaçamıyor, yürüyemiyor, çok hızlı bir şekilde gidemiyor. Çok yavaş bir hayvan, çok sakin bir hayvan, vahşi bir hayvan değil. Develer ise aşırı vahşi ve bir oturuşta yaklaşık 15-30 litre arası su içebilen hayvan. Deviler dünyanın dört bir kıtasında yaşıyor ve her yerde bulunabiliyor yani endemik bir tür değil ama koalolar ve orada yaşayan birçok endemik hayvan yani nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan orada yaşıyor, o yangınlardan sonra hiçbir yerde su kalmıyor. Su kalmadığı için su kuyuları kısıtlı arkadaşlar, bu hayvanlar sulara ulaşamazsa Ölecek ve dünyada bir daha ne koala görebileceğiz, ne de orada yaşayan endemik hayvanlardan bazısını. Ama develer, binlerce deve orada ölse bile arkadaşlar, binlerce deve orada ölse bile en kötü Arabistan'da, en kötü Türkiye'de her yerde görebileceğiz ama koalayı bir daha göremeyeceğiz. Birçok iş adamı ön ayak oldu. O develerin toplanıp fakirlere verilmesi, etinin kesilip dağıtılması ama bunlara fırsat yoktu. Belki beni burada kötü anlayabilirsiniz ama beni dinleyince siz de gerçekten de beni anlayacaksınız. Onlara fırsat yoktu. Neden fırsat yoktu? Çünkü orman yangınları hala daha devam ediyor. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ya şu an bile orman yangınları devam ediyor arkadaşlar. E fırsat olmadığı için, yani o develerin toplanacak kadar fırsatı olmadığı için ülkenin develeri öldürmek zorunda kaldı. Çünkü 7 günlük bir vakit vardı. 7 gün sonra develer su kuyularına ulaşacaktı. Su kuyularına ulaşınca sular tamamen bitecekti. Sular bitince koalaların nesli tükenecekti ve diğer birçok hayvanın nesli tükenecekti. Bunları önlemek için develeri öldürdüler. Ne kadar doğru bir davranış o konuda ben bir şey diyemem, onları size bırakıyorum. Ama işin gerçeği yine de nara yapmalarına rağmen nesli aşırı bir şekilde yangınlar sebebiyle azaldı. Annelik içgüdüsünü hiç kimse engelleyemez. Çünkü bu bir gerçektir ki anneliğin hakkını kimse ödeyemez. Sizlere bu konuyla ilgili bir şeyler göstermeden önce video hoşunuza giderse sevdiklerinize paylaşmaya ne dersiniz? Afrika'daki bir milli parkta bir aslanın yakalayıp oynadığı öküz başlı antilop yavrusu başka bir aslandan koruduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde kısa bir kovalamacanın ardından avını yakalayan aslan antilop yavrusunu yemek yerine oyun oynuyor. Bu sırada sahneye başka bir aslanın girmesiyle avıyla oynayan dişi aslan oyun arkadaşını koruyor. Aslanı daha sonra yavru antiloba ne yaptığı ise bilinmiyor. Belki annelik iç ağır basmıştır. Belki de yeni doğan hayvanlardan yayılan özel bir koku onu av olmaktan çıkartıyordur. Yine düşmancana davranmayan bir hayvan. Evet arkadaşlar düşmanının yavrusuna bile sahip çıkıyor. Çünkü o bir anne. Annelik içgüdüsü her zaman yavru olarak gördüğü her şeyi korumaya dayalıdır. Kendisi aslanlara büyük aslanlardan bile koruduğu minik hayvanı korudu. Kulak oldu. Bunların hepsi annelik içgüdüsü. Ozzy isimli bir pitbull. Toplumda en çok beslenen efsanelerden biriyle hayatı çelişir. Kedilerin ve köpeklerin geçinememesi bunu herkes biliyordur herhalde. Bu dev köpek yavru kedilerin en şefkatli ve özenli bakıcısı haline gelmiş. Ozzy isimli pitbull her zaman herkese çok arkadaşça davranırdı. Kaba görünümüne rağmen bu köpek yavruyken evlat edinilmiş. Daha önce farklı bir aile tarafından evlat edinilen No armadığında başka bir kediyle arkadaş olmaya çalışmıştı. Maalesef kedinin psikolojisi o kadar düzgün değildi ve pitbull köpeği ozi dövdüğü için ayrılmak zorunda kaldılar. Ozzi'nin sahibi bir gün sokakta yardıma ihtiyacı olan bir yavru kedi evine aldı. Winnie ismini verdikleri kedi sokaklarda yaşayan hamile bir kedicikti. Vinnie eve gelince Ozi ile hemen arkadaş oldu. Çok duygusal bir şekilde davranmaya başladı. Aradan bir ay geçti ve kedinin yavruları oldu. Bu yüzden Ozi yavru kedi doğurduğunda çok mutlu olmuştu. Onlara babasıymış gibi bakıyor. Hatta onlarla Vinnie'nin kendisinden bile daha fazla zaman geçiriyor. Onları yalamak ve onlarla oynamak onu çok mutlu ediyor ve Ozi devamlı ufak kediciklerle uyuyup onları çok seviyor. Evet bir bali X large pitbullun yavru kedilerle oynaması, en yakın arkadaşı olması, ona evladıymış gibi bakması, bu köpeğin görünüşünden çok sımsıcak ve mutluluğu hak eden bir kalbinin olduğunu gösteriyor. Şimdi Ozzy'nin yeni arkadaşları var ve mutluluğuna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Sizde Türkiye'nin bilinçlenmesi ve pitbull köpeklerinin böyle olmasındaki sorunsalın, bütün suçlusunun sahipleri olduğunu anlamaları için paylaşmalısınız. Evet, pitbull ve kediciğin dostluğu muazzam bir şey. Pitbull'lar aslında çok yanlış anlaşılan bir köpek. Aslında çok iyi pitbull'lar da gördüm. Aslında ben pitbull'lardan çok korkarım ama aşırı iyilerini gördüm. O kadar seveceğinde ki üstüme atladı, sevmek zorunda kaldım ve sonra da dayanamadım, ben de ona sarılmak zorunda kaldım. Çünkü çok iyi bir köpekti. Ama bazı pitbull'lar gördüm. Yolumu değiştirdim. Onlar iki kilometre uzakta yürüdüm. Bunların hep nedeni insanlar arkadaşlar. Bu köpeği böyle olmasının sebebi, bu köpeğin dünya çapında yasaklanmasının sebebi insanlar. Yani sizlersiniz. Annelik etmek için bir çocuk dünyaya getirmenize gerek yoktur. Evlat edinen anneler de dünyanın en iyi anneleridir. Çocuklarını sanki özmüş gibi sever ve büyütürler. Bir de bazı anne hayvanlar vardır ki, Aynı türden olmasa bile yavrularını sahiplenirler. Annesine araba çarpınca Pancho isimli minik opossumlar annesini kaybetti. Annesi olmadan zor zamanlar geçiren minik hayvanın çok uzun süre yaşayamayacağı düşünülüyordu. Neyse ki sokakta bulundu ve veterinere götürüldü. Barınakta ihtiyaçları hayvansever bir aile tarafından karşılansa da bir annenin özlemini duyuyordu. Pancho daha sonra Hanta isimli bir çoban köpeği ile tanıştı. Çoban köpeği minik sıçanlara annelik etmeye başladı. Tıpkı yavrusu gibi davrandı ve küçük Opavsumlar sağlığına kavuştu. Anne opasumların yavrularını taşıdığı keselerden yoktu belki de. Ama o da yavruları sırtında taşıdı. Bir anne ve farklı yavrular arasındaki müthiş bağ tanıklık edeceksiniz. İkisi de farklı tür hayvanlar olmasına rağmen birbirlerini çok seviyorlar. İşte ikilinin yürekleri ısıtan birlikteliğine ait bir video. Ape Action Afrika, nesli tükenmekte olan gorilleri, şempazeleri ve maymunları korumak amacıyla 1996 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Koruma altına aldıkları maymun dostlarımız ise hiçbir zaman rahat durmayarak bakıcılarını şaşırtmanın yolunu her zaman buluyorlar. Kurumun kurulduğu yıl kurtarılan ve koruma altına alınan Batı Afrika Düzlük Gorili olan 24 yaşındaki Babo, Geçtiğimiz günlerde kendisine yeni bir arkadaş buldu. Aralarındaki bu arkadaşlık ilişkisi ise büyük olasılıkla herkesin gördüğü en sıradışı arkadaşlık ilişkisi olacak. Ape Action Afrika'nın sözcüsü Elisa Survillan, bu sabahki kontrollerde goril bakıcımız Bobo'nun Galola veya Barç Baybu olarak bilinen bir hayvana sarıldığını gördü. Hayvan Bobo'dan korkmuyordu. Bobo'nun vücudunda geziniyor, çimlerde hoplayıp zıplıyor ve sonrasında da Bobo'ya geri dönüyordu. Gördüğünüz gibi 3 dişi ve 3 erkeğin bulunduğu grubun baskın ve lider karakteri Babon’un minnoş bir kalbi olduğu aşikar. Baş baybo olarak bilinen bu hayvanlar genellikle gececidir. Dolayısıyla gün içerisinde çok nadir görülürler. Daha önce vahşi bir primatın kurtardığımız maymunlar veya goriller ile etkileşime girdiğini görmemiştik dediler. Bütün bu olanlar Bobo'nun grubunun bile dikkatini çekti. Bobo'nun grup arkadaşları başbabayı oldukça merak ettiler ve Bobo'nun onu kendileriyle paylaşabileceğini umut ettiler. Ama Bobo onunla yalnızca kendisi ilgilendi. Bobo minik dostuyla en az 2 saat geçirdi. Sonrasında ağaçların arasına bırakarak gitmesine izin verdi. da hemen gözden kayboldu. Her gün ziyaretine geliyor Bobo'nun. Köpekler ve kediler artı ve eksi kutuplar gibi gözüküyor. Aklımızda her zaman bunların kavga ettikleri ve birbirlerini sevmedikleri var. Ama gerçekten de böyle mi? Şimdi sizlere birkaç örnek göstereceğiz. Gerçekten de böyle olup olmadıklarını anlayacaksınız. Çanakkale'de 5 yaşındaki Işık isimli kaniş cinsi köpek yavru bir kediye emzirip annelik yapıyor. Çanakkale Merkez'e bağlı Kepiz beldesi Fatih caddesinde yaşayan 21 yıllık öğretmen Emine Akın, bir ay önce Çanakkale Belediye Hayvan Barınağından kaniş cinsi bir köpeği geçici olarak sahiplendi. Geçtiğimiz günlerde ise Akın'a bir arkadaşı sokakta bulduğu bir yavru kediyi getirdi. Emine Akın durumu kötü olan yavru kediyi veterinere götürüp bakımlarını yaptırarak tedavisine ettirdi. Aradan geçen birkaç gün sonra 5 yaşındaki Işık yavru kediye yakınlık göstermeye başladı. Kendisini kedinin annesi gibi benimseyen Işık yavru kediye emzirmeye başladı. Annelik içgüdüsüyle köpek Işık'ın yavru kediye emzirmesi görenleri hayrete düşürdü. Işık adlı köpek ve yavru kedi aynı aile veya farklı ailelere sahiplendirmek istediğini ifade eden Emine Akın, köpek benim barınaktan aldığım bir köpek. Arkadaşlarımdan barınakta bir tane küçük ırk kardeşi ölmüş bir köpek olduğuna dair haber geldi. Köpeğin zor durumda olduğunu söylediler ve onu orada çaresiz bırakmak istemedim. Yaklaşık bir aydır bende, ilk geldiğinde çok daha zayıf vaziyetteydi ve çok çaresizdi. Bir aydır bakıyorum ve bu hale geldi. Kediyi de arkadaşım sokakta bulmuş, hastaydı ve gözleri akıyordu. Çapaklıydı. Benim hayvan sevgimi bildiği için beni de haberdar etti. Veterinere götürdüm, bakımlarını yaptırarak tedavi ettirdim. Eve ilk geldiğinde direkt köpeğin yanına gitti. Köpeğim de onu yalamaya başladı. Dost bir ilişkileri oluştu. Kedim köpeği annesi Işık isimli köpeğim ise kediyi yavrusu zannediyor. Ben şu an geçici olarak bakıyorum. Onları çok sevecek bir sahip arıyorum. Keşke ikisine de birlikte sahiplenecek bir aile çıksa dedi. Yaşlı bir köpeğin sokak kedisine tekircinsi bir sokak kedisine annelik yapması insanları böyle şaşırtmış olabilir. Çünkü o bir anne. Çünkü o bir anne. Mersin'de annesi tarafından reddedilen yavru kediye köpek çiço annelik yapıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Naz Sertoğlu bir arabanın altında duran yavru bir kediyi gördü. Arabanın altında miyavlayan kediyle ilgilenen küçük Naz, önce çevresindeki vatandaşlara kedinin annesini sordu. Daha sonra annesinin 2 gündür yavrusuna bakmadığını öğrenen Naz, kediye eve götürdü. Evinde beslediği 4 yaşındaki Çiço isimli dişi köpeğin yanına kediyi getirdi. Chicho da Naz ve ailesinin pamuk isimini verdiği kediye annelik yapmaya başladı. Hayvan deyip geçiyorsunuz da bunu demeden önce elinizi kalbinize koyun ve sizin bu hayvanlar kadar sevginiz var mı ölçün. yaklaştık. Buraya kadar geldiyseniz video like atmayı unutmayın. Sizlerden 10.000 like bekliyorum. 10.000 like gelirse bu tarz videoların devamlı gelecektir. Tamamen farklı iki hayvan türü arasındaki ilişkileri anlatan hikayeleri duymak veya okumak oldukça yaygındır ve ilk başta bu hikayeler bize garip gelebilir. Örneğin ördekler ve köpekler, kediler ve ayılar, kirpiler ve köpekler ve daha da nicelerini duymuşsunuzdur. Bugün yavru bir köpeğe annelik yapan bir maymun hakkında bilgi vereceğiz. Evet bu doğru gururlu bir anne maymun. Ana ya da anne deriz çünkü köpeğe bakan maymun bir dişiydi. Maymun bebeğini kaybettikten sonra derin bir depresyona girmiş olmasına rağmen terk edilmiş bir köpek yavrusu bulduğunda bu ruh hali tamamen değişti. Kader bazen hiç beklenmedik bir anda elimizi tutabilir ve burada da tam olarak böyle oldu. Anne maymun bir bebeğe ihtiyaç duyuyordu. Ve yavru köpek de bir anneye ihtiyaç duyuyordu. Her iki taraf için de en iyisi oldu. Hindistan'da yavru bir köpek evlat edinen maymun herkesi hayrete düşürüyor. Köpeğe kendi yavrusuymuş gibi davranan maymun onu saldırgan köpeklerden koruyor. Hatta kendisinden önce yavru köpeğin karnının doyduğundan emin oluyor. Her yere beraber giden ikili neredeyse ayrılmaz oldu. Maymun yavrusu yerine koyduğu köpeğin pirilerini bile ayıklıyor. Maymunun çok fazla düşünmesini gerektirecek bir şeyi yoktu. O sadece köpeği yerden kaldırdı ve kendi kanatları altına aldı. Şaşırtıcı bir şekilde yavru köpek onun bu girişimine karşı çıkmadı. Bu hikaye, tarafsız, özverili bir sevginin ve hepimizin örnek alması gerektiren mükemmel bir olaydır. Hayvanlardan örnek almalıyız. Hayvanlardan örnek almamız gereken huylar oldu aşikar. Mutlu ve güzel bir videonun sonuna geldik sevgili dostlar. Videoda gerçekten de ne öğrendik biliyor musunuz? Annelik paha biçilemez. Bu çok önemli, annenizin değerini bilin, hiçbir zaman kırmayın ve üzmeyin. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalıma yeni abone olup bir like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için okumak istiyorum. Remzi Baba, Ahmet Furkan Agün, Emoji Kanal, Ayber Sarıbaş, Resto01, Yekta Doğan, Selime Sultan Ev Yemekleri, Oyun Hastası, Emirhan Yayla. Evet arkadaşlar bu kanallara ben de Orhan Tümerken kanalıyla abone oldum ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledim. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve ve ve ve biraz da dua edin. Umarım o şanslı keşesiz olursunuz ve umarım başka videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Güle güle güle güle güle güle arkadaşlar. Bye bye.